Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırları kurulamıyor. Toplu iftarlar bir sonraki yıla kaldı ancak Etimeskut Belediyesi de ihtiyaç sahiplerine iftar yemekleri veremeyince 7 farklı noktada sıcak yemek dağıtımına başladı. <gülüyor> Kazanlar kaynadı, pideler açıldı. Etimeskut Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Ramazan ayında toplu iftarları yapamıyoruz. Toplu iftarları yapamadığımız için de e, yine e, mahallelerin belirli noktalarında yemek dağıtımlarını sürdürüyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırları kurulamadı. Toplu iftarlar bir sonraki yıla kaldı. Ancak Etimeskut Belediyesi ihtiyaç sahiplerine iftar yemekleri veremeyince 7 farklı noktada sıcak yemek dağıtımına başladı. Belediyenin yardım eli 1600 kişiye ulaştı. Aşevinde her gün üç çeşit yemek pişiyor. Yemeğin yanına sıcak ve el değmemiş ekmekler ekleniyor. Hazırlanan menüler Ramazan'da tüm ilçeye dağıtılıyor. Ramazan ayındayız. Ramazan ayında tabii ki yine ekmek üretimimizin yanı sıra e, pide üretimimiz devam ediyor. Belediyenin aşevinden çıkan yemekler sadece ihtiyaç sahiplerine değil, karantinadaki koronavirüs hastalarına da gönderiliyor. Halbrahim ve kendi tamya bırakıyorum